Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde balık aşıran koyundan çıkıp büyük çatı koyuna demir atmış ve etrafı gezmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şu an öğlenin saat 1'e civarı. Baya bildiğiniz sıcak var. E, su burada biraz daha şey azmak karışıyor ama temiz güzel ondan sonra Eda orada kendine bir keyif köşesi yapmış oraya bağlamış kendini simidin üstünde ağacın gölgesinde öğlen sıcağını geçiriyor nasıl durum Eda Yeni bölümümüzde büyük çatık oyunda biraz dolaştıktan ve su teminini sağladıktan sonra küçük çatık oyuna şöyle bir bakıyoruz. Ardından tuzla koyuna gidip demir atıyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı yere bende bizim kıç halatına yani Orayı bitliyoruz. Koy kalabalık aynı şekilde. Bakalım. Şey Geliyorum. Geliyorum. Evet, ben de şu şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz evet, evet. gibi ilk yardımıyla bağlı olarak böyle bir eğlendirilenler. Evet. <gülüyor> Mojito, Mojito alayım sana da, tamam. Toplum koyutan da içebilirim. Yeter ki buzlu olsun. Canım çok çekti ya. Artık burada Onu olmayan yapmaz. her şey evet. canım çekiyor. Mesela dondurma canım çekiyor sürekli. Güzelmiş ama ya, rahat yani. Çok şey. iyi gölge ya, benim kutum. Oh. <gülüyor> Valla bomba. Fotoğrafımız basit. Aynen. Başka ne canım çekiyor, onunla mı? Ya şey, dondurma olur. Ee, böyle buzlu bardağı kola konuyor. Yani kola ama Soğukluğu değil de buzlu bardakta bu <gülüyor> O önemli. Başka? Başka benim için. Bondurma dedik. Bondurma çok önemli çok, önemli. önemli. çok cam çekiyor. Şöyle sakızlı, sonra. naneli. O. İçine bir de limon atılan gazoz olabilir. Gene buzlu limonlu bardakta. Soda, limonlu soda. Buzlu soda olabilir ama so gerçek soğuk olacak. O şarkı. Ben çok iyi oldu. Ne göre dedikodusunu yapabilirim arkadaşlar? Ben çok kıskan. Hemen kıskandı ve Simitini şişirdi hemen geldi peşinden. Aslında bu benim fikrimde gölgede böyle oturmak. Zaten unicornumu da patlatmıştı hatırlarsınız. Geçen sezondan hala patlak zavallı. Kıskanç Kendi simitini oturmuş şimdi arkasından çapa atacakmış böylece kıpırdamayacakmış simiti. Ağaç gölgesinin en orta yerini kapmış olacakmış böylece. Tam bir kıskanç. Tam tam bir haset, fesat, her şey var. Çok çekiyorum arkadaşlar. Neyse aramızda kalsın. Bak, çapa almaya gideyim. Çapa mı alacaksın Mert? Evet. İyi yaparsın aferin süper fikir. Ay, ay. Bana da bir soda getirir misin? Evet. <gülüyor> uzattım şu ipimi. Böylece en orta yeri ben kaptım geldiğinde dolu görecek burayı <gülüyor> <gülüyor> onun ipi kısacık zaten Şu gölgesi çok iyi. Ağaç candır vallahi. Verdiği serinliği hiçbir şey vermez. Artık şimdilik uçtu. Dur geliyorum. Getirmiş vallahi. Ya dünyanın en iyi kocası ya. Yeminle bak çok samimiyim kral adam. Her zaman. <gülüyor> Gülüyor <musun>? <gülüyor> oh, yarasın. <gülüyor> Allah, ah yarasın. resim. Benim ipimi de bıçaklamalı alsaydım. Allah gittim. Kaytun. Evet. Merhaba. Bu benim çapam. Gördüğünüz gibi 750 gram bot çapam. Şimdi kendimi çapalayacağım. Çapayı bu tarafa atacağım yani kıçtan çıma tutacağım. <gülüyor> bu tarafa gelip de kendimi ipe bağlayacağım. Böylelikle hep gölgede kalacağım. Bize bir simit tanıtımı da yapacak mısın ayrıntılı? Hayır, ayrıntılı <gülüyor> Mert tanıtım. Gregor. Mert Gregor tanımı. Bak çapa bu. Nefis. Yani Türk tatlı <gülüyor> çapası gerçekten de. Çapayı uzun atarsan tutar. <gülüyor> gölge alanı tespit ediyoruz önce <gülüyor> rüzgar yönünü ve gölge alanını bu arada ben fırıl fırıl dönüyorum atıyorum evet çapayı atıyorum Mert vay be kaç metreye attın çapayı 35-40 saat <gülüyor> 40 saat <gülüyor> şimdi böyle rüzgar o tarafa götürmeyecek ve şu ağacın dalına girmeyeceğim diye düşünüyor ya, <gülüyor> E, ipin bitti. Ayarlayamadın kaptan. Tabi gömülsün çok önemli. Çapa tarar falan. Evet. Şimdi buradan da Ama yanlış, <gülüyor> yanlış <gülüyor> Mert kaptandan simit bağlama yöntemleri. Bunlar çok önemli bilgiler ve dersler. İleride bir gün teknede yanarsanız ve gölge bir yer bulursanız <gülüyor> bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Biraz bağırarak anlatın kaplım. Çünkü bir ders niteliğinde sizin her sözünüz bir ders, her sözünüz bizim için bir e, ders niteliğinde <gülüyor> ders ders. <gülüyor> evet, bak gördüğün gibi... Ve altı, ipucu. ...gönlümde burası tamam mı? Evet. Kafayı da bu yönden buraya bağlayacağız. Başını alıyoruz, ondan sonra ızlı atıyoruz ve sabit şekilde artık burada durabiliyoruz. <gülüyor> Doğru mu hocam? Var Motor yatçılar gibi yapıyoruz. İyice kastırayım ağaçları. Evet o motor yatçılar niye öyle Mert? Anlatsam onu bize. Ben serbest takılmayı seviyorum o larga. <gülüyor> Bak şu an benim gönlüm de güzel, gölgem de güzel. Burası Aa larga yani large takılmayı seviyorum. Şöyle ellemeden böyle durabiliyoruz. Mert o ne? Mert elinde su taşıyor. A -a. Bayağı su mu o? Altı su inanmıyorum. Nereden buldun? Gulet Gerçekten? Evet. gulet vermiş. <gülüyor> Oley, suyumuz bitiyordu. <gülüyor> Ay sağ olsunlar ya. Gül etlerin hayranıyım. Azalmıştır. <gülüyor> evet, çok iyi oldu ya. Bomba. Bunlar sularımızı taşırken. Bir kaplumbağa gibi. Ha pardon, neydi ya? samurları mı göbeğinde taşıyordun? <gülüyor> Vay be, gül etlerden... Çok soğuk da, demek ki ağızlar suyaya insan. Maşallah şanslıyız bu günde. Gidermi isimli çalışma. malı bir çalışma var. Bakın çatı boşalmış. Çünkü bugün hava Düne göre, ondan önceki günlere göre çok çok iyi. Mert kaptan kıçalatını topluyor. Artık çatıdan ayrılıyoruz. Yapan simit açmayı tercih edenler. <gülüyor> Bence gider. Dur bakalım. Gitmezse de söker alırım. Ne yapayım? Ne yok mu? Vereyim. Sağda güneş yükseliyordu. <Gülüyor> Kuzeye Zaten biraz daha doğularına, kuzeylerine gideceğiz. Tam ucunda. Zevkli seyirler. Freedim ciddi. Vay vay. Çok çamurlu. Biraz sal istersen. Tamam. Çamurlu çapa. Şimitim <gülüyor> gayet gidiyor. Bakar mısınız? Yani ne kadar boşalmış. Burayı böyle boş mu görecektim Allah'ım. <gülüyor> yine Gökova, Gökova canım. Yani yine beyaz beyaz dalgalar var. Deniz üstü köpürüyor. Ancak yani 2-3 güne kadar yani çok çok iyi, en iyi hava. <gülüyor> Şu e, adacıktan çatı hemen anlaşılıyor. Üstündeki çam ağacı aslında aslan gibi duruyor. Öyle bir yatmış ki rüzgarda. Gökova'nın, Ege'nin batının rüzgarını almış gün batımını. Küçük çatıya bir bakalım dedik. Küçük mini mini bir çatıcık. Küçük çatılar dolular. İskele, i̇skele bence şurada değil miydi? Burada iskele yok mu? Galiba şu taraf mıydı Mert? Oraya koymuştuk. Evet evet iskele şurada. Şuraya da demir atmışız eskiden. Evet. Vay be. <gülüyor> mini mini bir iskelecik. Demir atacak mısın? Gerek var mı? Evet. Oradaki iskeleden içeriye doğru gitmiştik. Yürümüştük. Bir Buralarda bir doğa yürüyüşü yapmıştık. Çok zevkliydi yani. Hala aynı şekilde durması çok güzel bir şey. Burası yine dolu yani gördüğünüz gibi. Bay bay. Kaç yılındaydı Mert buraya? 2016 mı? Evet. Tam şu iskele bizim yerimiz. Bay bay. Simit... Mert'in iddiasının aksine gayet iyi gidiyor arkadaşlar, simit yelken. Evet. Simit yelken iyi gidiyor. Evet. <gülüyor> İnsanlar kendine baktığımızı sanıyor. <gülüyor> Biz de hemen yanındaki yere bakalım dedik. Evet evet aşkım, bu tarafta halat var solda. Biraz bekle bence, çıkacaklar nasılsa. Aborda acil durum, ha, acil durum Acil durum mu? Tamam Mert bir çık da. Halata geldim zaten iyice. Ne olmuş acaba? Ha çıkmış, şimdi geri geliyormuş. Bir şey oldu demek ki. Buraya mı gelecek? Ha size! O zaman biz buraya atalım. Aa bir şeyler kırılmış. Yazık onlarda da bir şeyler kırılmış Mart. Ha, geri dönmüş o. Küçük çatı koyunda Şöyle bir handikap var. Tam karşısında bile olsan hafif solugan alıyor Ancak şu kuytuya girmen lazım. Orada dolu zaten. Onun gibi bir şey. Kahve içip devam edeceğiz. Yine sığ bir suya yanaştım ki kimse olmasın diye. Arkadaşı şuraya bazen havuz gibi oluyordu ama şimdi toprak yüksek. bile bir tane simit var kıyıda. Oraya gidiyoruz. Ee, önce yedi adalar burnu var. Deniz böyle. Rüzgar ve deniz çalkantılı. Ay abi. Bugün yine. Ee, Gökova'da normal. Şu an yaklaşık iki buçuk metre falan bazen. Dalga geliyor diyor. İki iki buçuk. Bir saat falan bir seyrimiz var. Durum bu. Eee dede nasıl Gökova? Çok Sana fena Gökova işte yani. Sana bugün neler hissettiriyor? Karvat. <gülüyor> ee, İçeriyi de çekmek istedim. İçerinin hali bu şu, şu anda. İmandalı öyle oldu. Seyirden dolayı... Her şey döküldü. Gördüğünüz gibi oluyor. Her an her şey yıkılabiliyor yani. İçerisi sabit değil. Lakin dışarısı hiç sabit değil ondan kaynaklı. Şöyle göstermeye çalışayım. Yuvarlan var lan gidiyor. Dalgalan kardeşim onlar Aynen öyle. Ah ki kova vak yani. Dizleyi lan gibi. Benim dizleyi lanmış. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Hasan iyi küçükem rahmet oldu. Ben acılar kaptanıyım. Acıların kaptanı. Vallah <gülüyor> ni var lan bana. Ben çarpıldım, ben sana <gülüyor> İzaretten ibaret Dudaklarımdan, al sana <gülüyor> <gülüyor> Kuzeye doğru yaklaştıkça ve Doğu'ya dönünce sakinleşti Demek ki Güney'de patlaklık varmış Artık biz de döndük Doğu'ya Fener yani koyu da bayağı doluymuş. Geçiyoruz şöyle Tuzla'ya doğru gideceğiz. Buralarda bayağı küçük küçük adacıklar var. Önünde minicik adacığı olan adalı koy. Bunu da geçince artık sadece Tuzla kalıyor. Ada kapatmış. Önünde güzel gözüküyor. Adalı koy çok arılı olurmuş. Arılı. Allah. Arı. Hemen girişinde sol tarafta gerçekten alikiy yani tuzla var tuz topladıkları. Gidip bakacağız sonra. Şöyle bir bank var kıyıda. Onun arkasında bir hafif gölet gibi demek ki zamanında tuz topluyorlarmış orada. Harikalar da göl gibi gözüküyor yoruz artık. Bu tuzla Löngöz'e sırt tırta. Hemen tepeyi aşarsanız Löngöz'e gidebilirsiniz yürüyerek. Hadi. Hadi. Yol Bakın yol var. Şu ağaçlar da çok güzel gözükmüyor. Buradan yürüyerek Röngöz Alibar'a gidebiliriz. Hatta bir araba geliyor bak. Yol olunca kampçılarımız ve günü de eksik olmaz tabii nın sonunda balıkçının iskeletsi. Hisar önünde hep keçi görmeye, tavşan görmeye, onları beslemeye alışmıştık. Turlarda hiç hayvan yok mu diyordum tam vahşi inekler geldi. Vahşi inekler. <gülüyor> Yılkı inekleri. <gülüyor> Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bence şu taraftara gidelim. Birazdan. Sence? Tuzlayı da ilk kez böylece görmüş oluyoruz. Bayağı yol sıfır Mert. Ali'den bile daha almış gidiyor. Bu aristo da yeter. Tamam. Daha kırmızı da yalnızdık üç yalık kendi sessiz sessiz takılıyorduk sonra şu motor yat geldi devasa bakın ara demirlemeye çalışıyor sürekli sürekli bir uğultu böyle uçak uğultusu gibi. Mesma elekt elektrik enerji sarımı şarkıyor tekneler bunlar başka bir şey değil. Sürekli o jeneratörün çalışması da gerekiyor zaten. için çok kötü etrafı da için. Şimdi bir de altlarından ışık da yakar. Oraların ışıl ışıl ailemde 25 dakika falan oldu. Hala uğraşıyorlar. Hala bir bağlayamadılar 48 yerden. 32 tane demir falan attılar. Onları topluyorlar. Safi rahatsızlık ya. Hadi gidin ne olur ya. bayağı gidin. Gürültümüzden baktık ya. Bir de tam rüzgar altındayız. O kadar tam bütün gürültüleri burada yani. Ya Allah dualarımızı kabul ediyor galiba. Gidiyorlar inşallah ya. Hadi. Yazdığı gibi Town'a güle güle. Yok ya gene o alevere deleverelerdendir. Tabii canım. Yabancı bandıralı. Aynen ya. Bir de 25-30 dakika sürdü ya. Yeter artık. Hakikaten şu uğultudan beynim durdu ya. Hmm. Şurada ne güzel bakın. Şu önümüzdeki tekneye bakın ya. Rüzgar enerjisi, güneş paneli. Ne güzel. Sürdürülebilir yelkencilik. Bunun bir sürdürülebilir yanı yok yani. Bunlar sırf sarfiyat. Doğa katliamı. Başka bir şey değil. aynen geri kaldı orada. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Bu sessizliğin sesi. <gülüyor> Fakat bizde de ne göz varmış arkadaşlar. Yani. Adamları buradan def ettik. Oh be. Böyle gürültülü aletler koy içlerine girmesin. Yani koy dışında dursunlar yani. Çok mu şey istiyorum? Hayır. Tekrar huzur, tekrar cırcır cır böcekleri. Tekrar dalgalar, merhaba.